oraya atlayalım porta gelen var mı? var taşında yaptım. Nasıl ya çalışamadım ya? Olur öyle şeyler. Gel zıp zıp nerede? Burada öldü. Arkadaşları daha var onların ya. cahil bunun takımdaydılar, bunların. kaç x var sende he valla ben 4 x var şu anda takıldı sağ olasın adam var önümüzde adam geliyor Top işaret evde İşaretli <gülüyor> evinde adam var Tersi arabayla mı geliyor? Geri atmış. Bayıldı. Enemies ahead. Önümüzdekini gelin koşalım önümüzdekini. içinde <Gülüyor> yatıyor, kalkıyor, uzanıyor. şimdi adam. Biraz bekle, beklemekte. Moto mu şey? Yani. Adam sandım. Bakalım bundan dürbün fena çıkar mı? Boş. Adam nerede? Sıkı göremiyorum. Her gördüm. 7 bende 2. kaç tane kask kaskları, kaskları alırım. Yediriyorum yediriyorum düşmüyor. Ay kardeşim botun zırhını alayım. Gözük çıkmadı. Evet çıktı. Araba var, bir isteğin. Tokyo doğru gitti. Bak ben hele beni takip eden adamların önüne çıkalım. Ya, ya beni takip edin Beni takip et. Adamların önüne çıkacağız. sen cover'da mısın? Help. tamam bekle kaldırıyorum seni Ödülaş sanırım. Gele yeah, yeah. bas bas bas bas. El bombası çok bende ya. Ve Be El bombası var mı sende? Bin Bir numara el bombası. Sa acil el bombası tadı normal boyutu. Bekle bayağı açık. Bak ha, temiz ya hiç zorlamamıza gerek yok. Ben basıyorum onu öldürdüm. Hadi Ömer gide gide. Güzel maçtı. Hadi bize size çıtır tavu gönderek, sen de like.